Bu videoda, bas-yapıştır lambanın tabanını monte edeceğiz. Motor ve pillerden çıkan kabloları, lamba tabanından geçirerek, gerekli yerlere bağlayacağız. Şu an, motor kablolarını geçiriyoruz. Delikleri düzgün hizalamak çok önemli. Gördüğünüz gibi, lamba tabanında 3 tane delik var. Delikleri kablolara karşılık gelecek şekilde hizalamamız lazım. Hizalama işlemi bitince, Kabloları kıvıracağız ki önümüzden çekilsinler. Her şeyin istediğimiz şekilde ortalandığından emin oluyoruz. Lambanın tabanında çift taraflı bir bant var. Bandı koruyan kağıdı çıkartıyoruz. Tüm parçaların mükemmel şekilde hizalandığını kontrol ettikten sonra, tabanın doğru yerde olup olmadığına bakıyoruz. Sonra bastırıp sıkıca yapıştırıyoruz. Tam olarak ortalanmış olması lazım. Aksi takdirde tekerlekler tabanın kenarına sürtebilir. Sonra al başına belayı. O yüzden lamba tabanını çok iyi ortalamak şart. Motor kablolarını geçirmiştik. Şimdi sırada pil kabloları var. Pil kablolarını da aynı delikten geçiriyoruz. Sonra da 9 voltluk pil konnektörünü bağlayacağız. 9 voltluk pil konnektörünü bağlarken şuna dikkat etmelisiniz. Konnektörü bağladığınız andan itibaren kablolardan akım geçebilir. Kablolar hemen hemen aynı uzunlukta olduğundan uçları birbirine dokunabilir. Bu durumda kısa devre oluşur ve devre aşırı ısınır. Bu da başınıza dert açar. O yüzden kablolardan birinin ucunu bantlasanız iyi olur. Kabloların ve pilin aşırı ısınmasını ve pilin kullanılmaz hale gelmesini istemiyorsanız, uçlardan birini bantlamanızı tavsiye ederim. Evet, pillerden birini hallettik. Artık diğer pilin kablolarına geçebiliriz. Yine 9 voltluk pil konnektörünü alıp, kablolarını delikten geçiriyoruz. Sonra da konnektörü pile takıyoruz. Dikkat ettiyseniz, öndeki pilin kablolarını yandaki delikten değil, öndeki delikten geçirdik. Çünkü bu kabloları motor denetleyiciye bağlayacağız. Böylesi daha yakın oluyor. İşte kablolar bu şekilde geçiriliyor.